Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei P40 Lite'ı inceliyoruz. Bakalım bu güzel telefon bizlere neler sunuyor. Hep beraber izleyelim. Huawei'yi belli serileri belli dönemlerde çıkartıyor. Yakın zamanda P40 ailesini duyurmuştu. Marka daha önce de yaptığı gibi ailenin en küçük sürümü olarak tanımlayabileceğimiz Light modelini biraz daha önce tanıtmıştı. Yaklaşık 1-1,5 ay önce tanıtılan bir model olmuştu P40 Lite. Birçok da özelliği aslında P40 ailesinde bulunan özelliklerden alınmıştı. Ve tasarım anlamında da yine P40 ailesinin Birçok özelliğini üzerinde taşıyan bir model P40 Lite. Şimdi her zaman yaptığımız gibi ilk olarak bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Telefonun ön yüzeyinden başlayacak olursak üst tarafta sol üst köşede çentik şeklinde bir kamera bulunuyor. Huawei buna Punch Wheel tasarım adını vermiş. Böyle çok da delik olduğu da belli olmuyor bu arada. Ve etrafında çok hafiften de bir böyle siyah bir çizgi gibi bir çizgi de var. Özellikle oyunlarda vesairede ne anne hani neredeyse orada bir delik yokmuş gibi oynayabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir tasarım anlayışı olmuş. Öte yandan cihazın yan tarafına bakacak olursak yan tarafta normal power tuşlarından yani güç tuşlarından birazcık daha kalın bir güç tuşu var. Bunun sebebi ise bu güç tuşuna bir adet parmak izi okuyucu entegre edilmiş olması. Onun hemen üst kısmında ise ses açma kapama tuşları var. Üst tarafta bir şey bulunmuyor. Bir giriş çıkış vesairemiz yok. Önden bakıldığında sol yanda ise sim kart yuvaması mevcut. Öte yandan cihazın alt tarafına baktığımızda Type-C bağlantısını görüyoruz. Tam ortada biliyorsunuz bu hem bilgisayar için hem de şarj için kullanılan bir bağlantı türü. Hoparlör mikrofon deliklerinin olduğu bölümler var. Bir de 3.5 mm kulaklık çıkışı gelmiş. Bence güzel. Ben... Kişisel olarak biliyorsunuz 3.5 mm kulaklığı daha çok tercih ediyorum. Arka yüzünde bizleri dörtlü bir kamera karşılıyor. E, dikdörtgen şeklinde köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde bir bölüme dizilmiş bu kameralar. Bu kameraların özelliklerini birazdan anlatacağım. O yüzden burada değinmiyorum. O kameranın hemen altında bir de LED lambamız bulunuyor. Huawei P40 Lite 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Bir tanesi su yeşili, ikincisi sakura pembesi ve üçüncüsü de Gece yarısı siyahı. Bize gönderilen versiyon su yeşiliydi. Böyle oldukça parlak bir yeşil. Fosforlu değil ama parlak bir yeşil tasarımı sahip. Arka yüzde birazcık böyle par parlayan bir tasarım var. Düz bir renk ama böyle farklı açılardan baktığınızda sanki içeride böyle bir yansımalar vesaireler varmış gibi bir efekt oluşturulmuş durumda. Evet bu genel görünümden sonra isterseniz biraz da teknik tarafa bakacak olursak şimdi ekranda bir tane tablo getireceğim. Orada bütün teknik detaylar yazacağım ama ben hepsinden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. E, bu tablodaki belli başlı teknik özellikleri söyleyeceğim. Geri kalanını merak edenler olursa o ekranı durdurup uzun uzun bakabilir. İlk olarak telefonun ekranının 6.4 inçlik bir ekran olduğunu belirtelim. 2310'a 1080 piksellik LCD bir ekran bize karşılıyor. 6 GB RAM'imiz var. 128 GB'ta depolama alanımızın olduğunu söyleyeyim. Yine Huawei'nin geliştirdiği NME bellek kartı desteği bu üründe de var. EMUI 10.0.1 arayüzü bizleri karşılıyor. Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Kirin 810 işlemci var. Burası önemli. Mate 30 ailesinde bulunan Light modelinde de kullanılıyordu. Aynı zamanda Nova 5T modelinde de bu işlemci tercih edilmiş durumda. Nova 5'teyi biz incelemiştik. Şimdi yukarıdan onun da linkini vereceğim. Oradan da detaylarını görebilirsiniz. Güzel bir işlemci bu arada ondan da bahsedeyim. Güçlü de bir işlemci. Ve günlük ihtiyaçlarınızın ötesinde birçok oyunda da sizin yarı yolda bırakmayacak bir işlemci Kirin 810. Kamera tarafına gelecek olsak, onu az önce bahsetmiştim arkada dörtlü bir kamera bizleri karşılıyor. 48 megapiksellik ana kameramız ki yapay zeka desteğiyle geliyor. 8 megapiksellik ultra geniş açımız var. 2 megapiksellik makro kameramız ve 2 megapiksellikte bir alan derinliği kameramızın olduğunu belirtelim. Bu ana kamera dizilme bizlere Full HD 30 fps video kayıt imkanı sunuyor. Ön tarafta ise Punch View dediğimiz o tasarımdaki kameramız ise Bizlere 16 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor. Wi-Fi AC desteği var. ABGNE falan filan var zaten ama AC desteği önemli. Bluetooth 5.0 var. Bu gibi özelliklerin olduğunu da söylemiş olalım. Telefonun pil tarafındaki durumu nedir? 4200 mAh'lik bir pilimiz var. Bu pil kutusundan çıkan 40 watt adaptörüyle beraber hızlı şarj, super charge adını veriyor Huawei buna. Özelliğini destekliyor. Onu pil bölümünde anlatacağım detaylı ama çok hızlı şarj alıyor. Buradan da söylemiş olayım. Evet bu genel görünüm ve teknik özelliklerden sonra telefonun kullanımı ile ilgili deneyimlerimizden biraz bahsetmek istiyorum ben. Şimdi bu telefonda Google servisleri bulunmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Çin markalarına uygulanan bir e, ambargo vardı ve bu ambargodan etkilenen ilk marka ve en büyük markalardan bir tanesi de Huawei olmuştu. Huawei'nin bazı modellerinde Google servisleri bulunmuyor. Bu ne demek oluyor? Google'ın servislerinde, işte bunun arasında Gmail'de var, YouTube'da var ve benzerlerinde bu cihazın üzerinde doğrudan kullanamıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, yaptığımız çalışmalarda, denemelerde gördük ki şimdi bir kurtarıcımız var. Bir tanesi şu, Huawei App Gallery. Bu çok güzel arkadaşlar. Burada bir sürü uygulama var. Yerek yerli, gerek yabancı bir sürü uygulamayı burada bulabiliyorsunuz. Bunlar arasında hem sosyal medya uygulamaları var hem ne bileyim işte bankacılık uygulamaları vesaire de var. Yani olmazsa olmaz diyebileceğimiz uygulamalar da var. Hemen hemen hepsini burada bulabiliyor musunuz? Bulamadıklarınızı 3. parti bir app e, galerisi var. Uygulama hani galerisi var. Oradan yapabiliyorsunuz. Bu da More Apps isimli bir uygulama. Bu eğer size varsa farklı kaynaklarda onları da gösteriyor. Diyelim aradığınız bir uygulama var. bulamadınız diyelim ki. Onları da gösteriyor. Eğer eğer Linki de varsa onları da size sunuyor. Bu da güzel olmuş. Uygulamalarınızı telefona aktarmak için ise üçüncü bir yöntem var. Phone Clone diye bir uygulaması var. Huawei telefonlarında zaten standart olarak bulunan bir uygulamadı bu. Eğer başka bir Android telefonundan bu telefona aktarım yapacaksanız Phone Clone'u da yüklüyorsunuz. Başka bir markadan bahsediyorum daha doğrusu. Huawei ise zaten içinde bulunuyor ama değilse diyelim ki başka bir markanın ürünü ise Phone Clone'u yüklüyorsunuz. Bütün uygulamalarınız buraya geliyor. Ben mesela denedim. Ben Huawei Mate 20 Pro kullanıyorum uzun süredir. Fon kullanımla buradaki, oradaki bütün uygulamalarımı ne varsa ama hepsini getiriyor. E, o yüzden de hani çok fazla sıkıntı çekmiyorsunuz. Ayrıca şöyle bir durum da var. Mesela Huawei'nin kendi bir tarayıcısı var. O tarayıcı üzerinden de YouTube'a girmeniz mümkün. Kullanıcı adınız ve şifrenizle girdikten sonra istediğiniz gibi YouTube'da dolaşmanız, gezinmeniz de mümkün. Yani... Çok sıkıntı olmuyor öyle söyleyeyim. Ha tabii ki belli uygulamalar yok. Çok böyle hani Google'ın kendi uygulamaları dediğimiz haritaları bulmanız kolay olmayabilir. Çünkü çalışması için Google servislerine ihtiyaç duyan bir uygulama bu. Ama bunun dışında Yandex var. Yandex'i yükleyebiliyorsunuz. Bir de ben bu dönemde böyle bir telefon kullanınca şunu da anlamış oldum arkadaşlar. Diyelim ki sizin neye ihtiyacınız var. Mesela PC Mark testi yaptık. Batarya testi telefonun pil ömrünü ölçmek için. PC Mark sitesine gittiğinizde zaten o size download etmek için size bir link veriyor. Yani Android uygulamasını. Yani birçok aslında üreticinin biz farkında olmasak da kendi sitesinde bu APK uzantılı dosyaları mevcut. Telefona yüklediğiniz zaman o uygulamaya da sahip olmuş oluyorsunuz. Yani çok büyükler değil. E dediğim gibi yukarıdaki yöntemleri kullanarak yani Huawei apkları var diyelim o olmadı. More Apps var. O olmadı. Kendi sitesine giriyorsunuz. Oradan indirebiliyorsunuz. APK'sı. Çoğu ço uygulamanın var bu arada. O da olmadı. Böyle farklı farklı alternatif marketler de var, Android marketler de var. Oralardan da bir şeyler indirebiliyorsunuz. Yani çok sıkıntı çekmiyorsunuz. Aklınıza şöyle bir soru gelmesin. E ben bu telefonu aldım, uygulama yükleyemeyecek miyim? Yok, yüklüyorsunuz. Huawei App Gallery'de yüzlerce, binlerce uygulama var arkadaşlar. Ve zaten Huawei bu tarafa çok çok fazla önem veriyor. Ciddi manada yatırım da yapıyor. Ve Türkiye'de de çok önem verdiği bir şey e, hizmet Huawei App Gallery. Gelelim telefonun günlük kullanımına. Günlük kullanımda Kirin 810 zaten iyi bir işlemci. 6 GB RAM var, 128 GB depolama alanı var. E, gayet de hani herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadan telefonu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Daha önce Huawei telefon kullandıysanız az önce de bahsettiğim gibi dosyalarınızı aktarması falan çok çok basit. E, aşina olmanız da çok basit. Android telefonlardan farklı bir marka kullanıyorsunuz da onu da aktarması çok zor değil. Dediğim gibi fon kullanımlamasıyla bütün her şeyinizi, işte uygulamalarınızı, bilgilerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı hepsini bu tarafa taşıyabiliyorsunuz. E, arayüz aşina gelmesi şöyle olabilir. Huawei kullandıysanız daha önce bu ürüne geçtiğinizde herhangi bir sıkıntı olmadan da kullanmaya devam ediyorsunuz çünkü arayüz zaten bütün Huawei telefonlarında karşınıza çıkan arayüzün aynısı. Herhangi bir fark yok. Performans anlamında da bir fark yok. Biz oyun oynadık, başka işlemler yaptık, PUBG falan yükledim mesela ben bu telefona. Gayet hızlı ve seri bir şekilde oynuyorsunuz. Herhangi bir sıkıntıda yaşamadan, takılmadan, ne bileyim donmadan, kasmadan bütün oyunlarınızı, uygulamalarınızı rahat bir şekilde çalıştırabileceğinizi söyleyeyim. Şimdi gelelim telefonun kamera tarafına. Biliyorsunuz telefonlarda en önemli özelliklerden bir tanesi artık kamera tarafı oldu. Arka yüzde dörtlü bir kamera var. Dörtlü kamera da aynen Huawei Mate 20 Pro'da olduğu gibi. Ben de olduğu için oradan biliyorum. Dikdörtgen şeklinde tasarlanmış ve e, kenarları yuvarlatılmış bir dikdörtgen alanın içinde 4 tane kamerayı görüyorsunuz. Bir tanesi ana kamera 48 megapiksel. Bir tanesi 8 megapiksellik ultra geniş açı. Biri 2 megapiksellik makro. Diğeri de 2 megapiksellik alan derinliği kamerası. Bu telefonda aslında bir telefoto kamerası yok ama 48 megapiksel ana kamerayı kullandığınızda size 2x'lik bir yakınlaştırma imkanı sunuyor. E, fena da değil sonuçta öyle söyleyeyim. Onun dışında kameranın performansı da Gerçekten de bu segmentteki bir telefon için çok çok başarılı. Ben birçok fotoğraf çektim. Şimdi onları videonun ilerleyen dakikalarında hem videosunu hem de fotoğraflarını sizlerle paylaşacağım. Orada da e, bu makinenin kalitesini görmüş olacaksınız. Makro kamerası olması da ekstra böyle makro çekimlerinde, yakın çekimlerde böyle bir detay çekmek istediğinizde çok daha e, keskin, çok daha net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ekstra bir makro kamerası olduğu için alan derinliği konusunda da herhangi bir sıkıntısı olmayan bir telefon arka tarafı flu yapmak istediğinizde size yardımcı oluyor. Bir de tabii şunu da unutmayın bu telefonda bir de yapay zeka desteği var kamera tarafından söylüyorum. Burada da birçok hani makine sizin yerinize birçok sahnede karar veriyor. Nasıl çekmeniz gerektiği konusunda size yardımcı oluyor ve gerekli ayarları otomatik olarak kameraya yüklüyor ve sizde size sadece diye düğmeye basmak kalıyor. Bunun dışından söylediğim gibi kamera tarafı çok başarılı. Zaten Huawei'nin uzman olduğu taraflardan bir tanesi de kamera tarafıydı. Ve kamerada da hem arayüzünden hem de diğer özelliklerine baktığımızda herhangi bir sıkıntı olmadan kullanabileceğimiz bir cep telefonu var. Ben kamera tarafında şunu da söylemek istiyorum. Hem ön kamera hem de arka kameradan ben video çekimleri yaptık. Ön kameranın da arka kameranın da video çekimleri ben çok beğendim. Bu arada ana kameradayken video kayda girdiğinizde Farklı kameralarda geçiş yapabiliyorsunuz. Çünkü bazı giriş seviyesi modellerde bu böyle olmuyor biliyorsunuz ama P40 Lite, hani giriş seviyesi derken yanlış anlamayın. P40 ailesine göre konuşuyorum ben. P40 ailesine göre bir giriş seviyesi modeli olmasına rağmen bu kamera geçiş arasındaki geçişleri video kayıt sırasında da yapabilmenizi olanak tanıyor. Bu arada kamerayla ilgili bir şey söylemeyi unuttum. Ondan da mutlaka bahsetmem gerekiyor. Gece çekim modu var kameranın. E, ana kameradan bahsediyorum. Gayet güzel gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Öte yandan P40 Lite'da çok fazla e, cep telefonunda bulunmayan ön kamerada da gece çekim modu var. Bu sayede özellikle ışığın az olduğu yerlerde çok güzel gece selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Bunun da örneklerini yine önce, biraz sonra izleyeceğiniz görüntüler içinde bulacaksınız. Şimdi isterseniz gelin hep beraber Huawei P40 Lite ile çektiğim fotoğrafları ve videoları izleyelim. Bu fotoğrafların yüksek çözünürlükte hallerini açıklama kısmında vereceğim galeride bulabileceğinizi belirteyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei P40 Lite'ın ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. İstanbul'da açık bir havada ilerliyorum şu anda. E, Hafiftenli bir rüzgar var. İşte dış sesleri de ve diğerlerini de yine kamera üzerinden alıyoruz. İşte Huawei P40 Lite'ın ön kamera performansı bu şekilde. Evet bu videoyu Huawei P40 Lite'ın ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Ana kamera Full HD 30 fps video kayıt yapabiliyor. Aynı zamanda kayıt sırasında diğer kamerada da geçiş sağlanabiliyor. Böyle bir özelliği de var. Kapalı, hani güneşli ama şu an ben gölgedeyim. İstanbul, öğleden sonrasından herkese merhaba. Tarafına. Arkadaşlar bu ürünün kutusundan 40 wattlık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle şarj ettiğinizde telefon gayet hızlı bir şekilde şarj oluyor. Super şarj teknolojisini destekliyor. Huawei'nin verdiği isimle bu. Huawei'nin verdiği değerler şöyleydi. 30 dakikada %70'e kadar şarj olabiliyordu. Denedik mi? Denedim. Oturdum bunu denedim arkadaşlar. 30 dakikada tam 30 dakikada %70'e ulaştı. Valla milimini ayarlamışlar öyle söyleyeyim. Peki %100'e ne kadar sürüyor? %100'e ise 58 dakika sürdü bizim yaptığımız testlerde. Tabii bunlar bilimsel testler değil ama markanın verdiği rakamı yakaladık onu söyleyebilirim. Telefon kapalı iken yaptık bu testi bu arada bunu bilgisini verelim. Bu tarz testler her zaman telefon kapalı iken yapılıyor. Kapalı iken yaptığımız bu testte 30 dakikada %70 değerine ulaştık. Verilen rakam doğru test etmiş olduk arkadaşlar. Pilin hızlı şarjı oluyor olması önemli bir artı arkadaşlar. Neden? Ben şu anki günlük hayatımda kullandığım en önemli özelliklerden bir tanesi bu hızlı şarj. Çünkü tam dışarı çıkacaksınız, tam bir işinizi halletmek istiyorsunuz. E, telefonu şarja koyuyorsunuz, saatler sürüyor şarj olması. Bu da yani böyle hızlı bir hayat yaşadığımız bu dönemde çok makul bir şey değil. Bu bakımdan Huawei P40 Lite'ın hızlı şarj olması bence çok güzel olmuş. Peki Pil Ömrü nasıl? Bunu da merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Pil Ömrü tarafında biz sentetik testler yaptık, PC Mark e, bateri testi yaptık, PC Mark testinde bize 14 saat 31 dakika gibi çok yüksek, baya yüksek bir değer verdi. Bu da yaklaşık olarak şöyle söyleyebilirim, bir buçuk iki günü çok çok çok rahat görürsünüz arkadaşlar. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği telefonla ilgili en önemli konulardan bir tanesi kaç para. Şimdi biz bu testi yaptığımız, Nisan ayının işte 20'sinde yaptık biz bu testi. Nisan ayının 20'sinde telefonun fiyatı 3199 TL olarak açıklandı. Benzer özellikler sunan, yani kendi markanın içinden örnekler vereceğim. Markanın içinde benzer özellikler sunan modellere baktığımızda en ucuz fiyat olduğunu söyleyeyim. Gerçekten de bu böyle. Rakipler tarafında değerlendirecek olursak da, rakipler açısından da değerlendirdiğimizde Tabii ki daha ucuzları da var ama işte onların kamerası bu kadar iyi değil. Dörtlü değil. Burada 5 tane kamera var hani öndekini de sayarsak. Farklı farklı özellikler olan daha uygun fiyatlı modeller de var ama diğer özellikleri tarafında yani RAM, işlemci ve depolama alanı tarafında baktığımızda Huawei'nin fiyatının makul bir noktada tuttuklarını görüyoruz. Huawei zaten genelde Türkiye fiyatlarını oldukça makul tutuyor. Yani yurt dışındaki fiyatlarla karşılaştırdığımızda söylüyorum bunu. Hani bazı markalarda vardır yurt dışında 100 dolar olan telefon burada oluyor 500 dolar öyle bir şey yok. Huawei'nin fiyatlarının çok çok makul olduğunu söyleyeyim ve sunduklarına göre değerlendirdiğimizde P40 Lite fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Huawei P40 Lite'ın özelliklerini anlatmaya çalıştım. Yaşadığımız deneyimleri anlatmaya çalıştım. Fotoğraf çektik, video çektik, oyun oynadık, günlük olarak kullandık. Birçok farklı senaryoyu sizler için bir araya getirmeye çalıştım. Ama yine de gözümüzden kaçan, anlatmayı unuttuğumuz, eksik kalan bir nokta varsa yorumlar kısmında bizlere yazın. Biz de elimizden geldiğince yanıtlayalım. Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.